Artık tüm yerel ve kültürel değerlere sahip çıkmak adına çok özel çalışmalar yapılıyor. Dilovası adeta bir marka şehir oluyor. Kent kültürü bilincine sahip içten ve samimi insanların yaşadığı Dilovası yeniden inşa ediliyor.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 bilinmek ve tanınmak istiyor. Bugün Dilovası, Türkiye'nin gayri Safi Milli Hastası, Hastası'na çok büyük oranda katkı sağlayan 9 e, limanı 6 Organize Sanayi Bölgesi var ve bu Organize Sanayi Bölgelerinde şu anda faal olan 665 fabrika var ve yapımı devam eden fabrikalarla birlikte yukarıdaki Organize Sanayi Bölgeleri doğruluk oranlarını yakaladıklarında birinin üzerine büyük devasa fabrikalar var. Aynı zamanda tabii limanı var, işte demiryolu var, ulaşım yolu şimdi gördüğümüz bu ulaşım aksı hemen yan yana yolu, otoban ve E5 geçiyor. Osman Gazi Köprüsü var. Abdülhamit Han'ın projesidir bu köprü aslında. O dönem düşünülmüş ama biz Dilovası'na geldiğimizde de konuşuluyordu 1970'li yıllarda da. Burada bir köprünün yapılacağı konuşuluyordu. Yani bu şehir çok önemli bir şehir, çok önemli bir noktada. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bütün geçiş güzergahlarının bulunduğu bir coğrafyada. Dilovası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 tarihi hamamlar, camiler, konaklar var. Dilovası'nın daha iyi tanıtılması için bir proje başlattık. Eğitim Müdürlüğümüz, Belediyemiz, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları da bize destek verecek. Bu proje kapsamında eee Dilovası'nın tarihi değerlerinin ortaya çıkartılması ve tanıtılmasına amaçlıyoruz. Bununla ilgili sergiler açılacak. işte kitaplar basılacak, seminerler verilecek.